500 yıl önce okyanus ötesi yolculuklar yapılmaya başladı. Son buz devrinden sonra tarım toplumları komşularından etkilenmeye başladı ve böylece kıta içinde birbirine benzeyen popülasyonlar oluştu. İşte bu zamanlarda insanlar okyanusları geçmeye başlayınca iki farklı kıtadaki kişilerin aralarındaki genetik ve kültürel farklılıklar ...tamamen kaybolmasa da azalmaya başladı. Birçok aile isteyerek ya da istemeyerek çok uzak bölgelere taşındı. Bazen ayak basılmamış, bazense ayak basılmış toprakları bulup... ...kimsenin daha önce oraya gitmemiş olmasını istediler. Bazen hem toprak hem de işçi buldular... ...ve ikisinden de yararlanmanın yollarını icat ettiler. Dünyanın her yerinde binlerce yıl boyunca birbirinden binlerce kilometre uzakta olan insanlar tekrar bir araya gelmeye ve çocuk sahibi olmaya başladılar. Bugün Amerika gibi birçok bölgedeki insanların kökeni birçok farklı kıtaya dayanıyor olabilir. Ama bazı küçük gruplar coğrafi ve kültürel olarak izole durumdalar. Ve bu nedenle genetik olarak ayırt edici özelliklerini yitirmemişler. Uzun mesafe ulaşımı kolaylaştıkça ve bireysel toplumlar çeşitlendikçe diller yok oluyor ve dünya üzerindeki genetik farklılıklar kayboluyor. Ama bu genetik farklılıklar tarihimizde nispeten yeni bir olgu. Çok uzun bir süre boyunca farklı değildik.